Selamlar, bu videoda sizlere nasıl FPS arttırabilirsiniz, bilgisayarınızı nasıl daha hızlı hale getirebilirsiniz, onu göstereceğim. <gülüyor> Öncelikle yapmanız gereken şey açıklama kısmında verdiğim linkten bu dosyayı indirmek. İndirdikten sonra bu dosya içindeki dosyayı çıkarıyorsunuz, açıyorsunuz. Adımlar kısmında her şeyi basit basit yazdım ama daha detaylı bir şekilde uygulamak isteyenler adımları videoyu izleyebilirler. Öncelikle yapmanız gereken şey başlangıç ve kurtarma. Yedenizi almanız lazım arkadaşlar çünkü e, Göstereceğim ayarlar her bilgisayarda aynı tepkiyi vermeyebiliyor. Eski bilgisayarlarda FPS her zaman artmayabiliyor çünkü e, Güncel şeylere adapte olamayabiliyorlar. Veya tam tersi yeni bilgisayarla eski şeylere adapte olamayabiliyor o yüzden gibi yedekinizi alın, ona göre işlemlerinizi yapın. Yedek almak için bu bilgisayardan sağ tıklıyoruz, özelliklere giriyoruz, Gelişmiş Sistem Ayarlarından Sistem Koruması burada da var bir Sistem Koruması. İkinci adıma geçelim. Windows sürümünüzü güncelleyin. Windows sürümünü güncellemek için güncelleştirmeleri denetle kısmına giriyoruz. Güncelleştirmeleri denetleyi yazıyoruz. Burada güncelleştirme varsa güncelleyecektir. Ee, normalde otomatik olarak Windows kendini güncelliyor, fakat bir sıkıntı çıkar, bir aksilik olur. Sizden alnını almanızı deneyteyim. Güncel sürüm her zaman dairdir. Üçüncü adıma geçelim. Ekran kartı ve çipset sürücülerinizi yükleyin. Ee, yüklemek için internet sitesine yükleyeceksiniz, ama ondan önce silmenizi tavsiye ederim çünkü sildiğiniz zaman daha stabil çalışıyor driverlar, eski şeylerle dosyalarla bağlantı kurmuyorlar. Ee, Silmeniz sizin için daha iyi olur ama simel. sen size sıkıntı çıkmaz. Sildiğinizi nasıl, nasıl silebilirsiniz onu göstereyim ilk önce. Nvidia kullananlar DDO e, Unisalır diye bir şey var. İnternette DDU yazdığınızda direkt çıkar zaten. X'lere, Guru 3 Buradan indirip silebilirsiniz Nvidia şeylerinizi. Ama AMD kullananlar daha kolay bir yöntem var. AMD Up Utility diye bir şey var. Güvenli mi çalıştıktan sonra okey okey dedikten sonra direkt siliyor. Burada adımları yazıyor zaten. AMD denirim işi daha kolay. Evet, Silindik ee, ekran kartı sürücülerimizi şimdi yükleyeceğiz. Ben AMD kullandığım için AMD'den nasıl yapıldığını göstereyim. AMD'de burada seçiyorsunuz arkadaşlar grafiklerinizi. Ee, ben Processor with Graphics yani altyapı sistem kullanırdım buradan gidiyorum siz buradan e, grafiklerde büyük planlı seri çünkü burada bayağı bir seri var. Evet buradan indiriyorsunuz. Dediğim gibi support kısmından. Nvidia'dakilerde Nvidia, Nvidia e Sürücüleri birlikte. Evet. Dördüncü adama geçelim. Gelişmiş sistem ayarlarından performansı. Az önceki yerden gireceğiz. Bu bilgisayar özellikler. Ve gelişmiş sistem ayarları. Ve bu kısımda performans kısmı var. Performans. Burada en iyi performans için ayarladık dedikten sonra hepsi gidecek zaten Sürüklerken pencere içeriğini göster Bu şekilde kaybolmadan gidiyor Yani Nasıl desem ki hmm. Bunun içi dolu oluyor sürekli Bunu, tikini kaldırdığınız zaman bunu sürüklediğinizde boş olarak gözüküyor hiç. Çok çirkin gözüküyor o yüzden açın Simgeler yerine küçük resimleri göster Masa küçük fotoğraflar ee, fotoğraflar var ya Şunlar, gözüküyor. Bu şekilde gözüküyorlar. Aa, kapattığınızda başka bir formatta gözüküyorlar artık. PNG mi diyor, ne öyle bir şeyler diyor. Yani işinize gelmez, o yüzden açın. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Bu da e, çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. O yüzden açın. Çok, nasıl desem, hmm, Kare. Aynen, piksel sayısını sayabilirsiniz. Yani çok çirkin oluyor, o yüzden açın dediğim gibi. Başlangıç ve kurtarma kısmı var bir de burada. Buraya girin. Burada işlem sistemin listesini gösterme süresi var ya bunu kapatın. Bu kadar buradaki ayarlarınız bu kadar uygarı kapatın. Evet diğer adımıza geçelim. ms Config kısmını koyun yüklemenin kapatabilirsiniz. O ayarın ne işe yaradığını söyleyeyim. O ayar e, bilgisayar açılırken e, anakart markanız gözüküyor. Bir 2 saniyeninde falan onu kapatıyor. Anakartın Windows'u ikisinden biri. O yüzden bunu tıklayın. Gelişmiş seçenekler, işlemci sayısı falan bunlar hikaye arkadaşlar. Onları başka videolarda göreceksiniz, hiç uğraşmayın. Ee, burada yapacağınız şey bir de hizmetler var. Hizmetler kısmında tüm Microsoft hizmetlerini gözle görün. Burada kullanmadıklarınızı kapatabilirsiniz. Ama daha detaylı e, Windows'un şeylerini de kapatmak istiyorsanız, hizmetlerini de kapatmak istiyorsanız zaten hizmetler bölümü bir sonraki adımda. Hizmetlere giriyoruz. İnternette yazarsanız gereksiz hizmetler diye kullanmalarınız hizmetleri. Yani hizmetlerin teker teker ne işe yaradığını da okuyabilirsiniz üzerine yazıyor çünkü. Ama gereksiz hizmetler yazdığınızda internette birkaç tane site çıkar. Ben size 2-3 tane örnek vereyim. Öncelikle Windows Search diye bir şey var. Hiçbir işi yaramıyor. Kapatın. Kapatın mı? Ve bir şey. Başka bildiğin... Update'i otomatik değil de elle yapın. Bu çünkü her açılıs sürekli açılıyorum benim dedim. Elle yapın. Başka Xbox Live hizmeti falan filan. Neyse ben bunları buraları çok bilmiyorum. İnternetten araştırın, düzgün araştırın çünkü burada önemli şeyler var. Ee, ne iş yaradı? Bakın yani. Bilmediğiniz şeylerle çok uğraşmayın. Sıkıntı çıkabilir interestlerinden, formlardan bakabilirsiniz ne işe aradıklarını tek tek. Ve evet, C Cleaner veya ASC yani Advanced System Care programlarını kullanın. Kullanmak istemiyorsanız elipsin. Öncelikle programların nasıl kullanıldığını göstereyim. Ben Advanced System Care kullanıyorum. Ee, onu göstereyim şimdi. Pardon açmak şunu. Açalım. Şimdi bu uygulamayı çok kişi tavsiye etmiyor. Ee, çünkü Advanced System Care değil de Bunun Iobit Iobit Driver'ın Driver'ın bir uygulaması vardı Driver Booster O Çoğu bilgisayarda sıkıntı çıkarıyordu Eski sürücüleri falan ekliyordu. Sürücü kısmında çok berbat bir uygulama Yani rezalet Yanlış sürücüler ekleyip duruyor Yapacak bir şey yok o konuda O yüzden ben e, Bunun Sadece Sistem dosyaları temizleme kısmını Kullanıyorum Ben de şu ana kadar bir sıkıntı çıkarmadı Ama formlarda çok kişi tavsiye etmiyor. Ben kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bayağı bir an boşaltıyor. Ee, ben bunu kullanmadan önce 15'lerde falan dolaşıyordu. Şu an yüzde de kullandıktan sonra. Ee, buranın da ayarlarını da göstereyim gizliliği. Şu kısımdan ayarlara girebilirsiniz. Benim bildiğim buradan geliyor. Kısımdan ayarları girip Tek tek gösteremezse ayarları. bu tam algılamayı etkileştirdiğin. Kayıt defteri, simi, burada hepsini açabilirsiniz. Gizlice süpürme, Microsoft yetkili kullanmıyorum o yüzden hepsini açtım. Bu Chromium benim brevim oluyor. Ee, ondan dolayı geç bir cc yeter. Benim için. Windows'ta bunların hepsini seçtim ama ne işe yaradıkları aklımda çok bilgim yok. Ee, siz bunları da araştırıp yapabilirsiniz. Önemli şeyleri... Ne olabilir önemli? Aslında çok önemli bir şey yok gibi. Aynen. Ama ne olur ne olmaz siz bir araştırın internetten. E, bilgisayarınızda sıkıntı çıkmasın. Çöp dosya temizleme. E, eski prefetch verilerini açmışım kapatın bunu siz. E, çünkü prefetch verileri bilgisayar aslında hızlandırır. Ama e, ayda bir, haftada bir belki iki haftada bir bir şekilde silerseniz bilgisayarınız hızlandırır. Bu e, prefetch dosyaları sizin daha önce açtığınız uygulamaları eee süresini düşürüyor. Nasıl düşürdüğünü tam açıklayamayacağım şimdi ama arada silerseniz iyi olur. O yüzden her şeyi açmayın bunu. O ayarları da bu şekilde yaparsanız sizin için iyi olur. Ben şu ana kadar sıkıntı çekmedim. Ee, sistem eyleme. En yüksek verimlilik. internet hızlandırma. Benim diyesel Derin sağlaştırma. disk eyleme. Şimdi disk eyleme kısmında da şunu söylemek istiyorum. Eee SSD'lerde eniylemenin, eniylemenin pardon, sıkıntı çıkardığını söyleyenler var forumlarda. Ömürünü kısalttığını söyleyenler var. O yüzden siz SSD'leri enileme yapmayın. Kapatın. Yapıyorsanız harddiskler yapın. Bende 1TB bir, bir harddisk var. Ona ayda bir yapıyorum enileme. Bunu programla yapmak zorunda buradan da yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Özellikler kısmından. Araçlardan sürücü en iyi duruma getir kısmında Yapabiliyorsunuz en işlemine Bu uygulama bu kadardı Ccleaner'ın da Nasıl kullanıldığı çok basit aslında ama internette Videolarını bulabilirsiniz Şu an bende yüklü değil ee, Ayarların hepsini tek tek Araştırın Bilmediyse edilir silmeyi sıkıntı çıkarabilir Devam edelim Bu uygulamada bu şekildeydi Windows ayarları. Windows ayarlarını yapmadan önce siz program göstermek istiyorum. This is Windows 11 diye, Windows 11 kullanıcıları için. Bu uygulama, e, sizin Windows 11'i kastamize ediyor, yani kişiselleştiriyor. Buradan seçebiliğiniz, her şeyi seçebiliyorsunuz. enable Windows 10 File Explorer. Bu ne demek? E, Sağ tık yaptığınız zaman, yok file explorer burası oluyor galiba evet burası oluyor. bunu windows 10 kısmına döndürüyor ondan sonra taskbar şu sol kısma çekiyordu galiba bu taskbar small taskbar icon bunu kapatın bu çok sıkıntı çıkarıyor hide taskbar tamam tamam tamam bu bunları İngilizceden çevirebilirsiniz ııı ee, tek tek açıklamaya gerek yok. İnternette videolar var. Çünkü video çok uzar böyle yaparsam, kusura bakmayın. Ee, hepsinin ayarlarını yapın. Ee, benim size söylemek istediğim apps, apps Permissions'da mikrofon kısmı var. Bu mikrofonu kapatırsanız, e, yani bunlar disable ediyor. Siz bunu tikini kaldırdığınız zaman mikrofonu erişim oluyor programların. Discord falan kullanıyorsanız veya Teamspeak, onun gibi uygulamalar. Konuşamıyorsunuz. O yüzden bunu tıkını kaldırın ve fixişsüz diyebilirsiniz bundan sonra. Ee, ben yapmayacağım şimdi. Videoda olduğundan dolayı bilgisayarı yeniden başlatma gerekiyor. Evet. Windows ayarları. Windows ayarlarına geçelim. Kapatayım. Ayarlar. Sistemden başlayalım. Ekran burada yapacağınız pek bir şey yok. Ee, Gelişmiş ekran ayarlarından bir tek herzinizi değiştirebilirsiniz, yapacaksanız. Ee, Monitörünüz 144 ise değiştiremediyseniz daha, değiştirebilirsiniz yani unuttuysanız, söyleyeyim. Ee, bildirimler kısmından, ben bildirimleri kapatıyorum, çok Discord'tan bildirim yani çünkü bana. Kapatabilirsiniz siz de. FPS e bir şey var mıdır, sanmıyorum. Ben sadece rahatsız olduğumdan kapattım. Odaklanma yardımı. Evet bu önemli bir ayar. Bunu kapatıyorsunuz. Hepsini kapatın. Bu şekilde olacak ayarlar yani. Aç kapa pil tasarrufu. Bu güç modunu hemen halledelim. Burada güç modunu diyor. Güç planı seçin. Ben chipset yükledikten sonra AMD Ryzen High Performance diye bir şey çıktı. Bunu seçtim. Size bu şey yoksa yüksek performans seçebilirsiniz. Bir farkı yok zaten. Sadece işlemcinin yüzde kaçını kullanacağını belirliyorsunuz. Bunu da göstereyim. Hadi bir de ekranı kapat falan muhabbeti var. Bilgisayar uyku moduna geçtiği zaman indirme duruyor. Beni bildiğin, deneyimlediğim kadarıyla. O yüzden ben bunu kapadım. Ekranı kapattı 10 dakika ayarladım. Ee, bu sabit kapatmak için beklenecek süre. E, bunu sıfıra çekiyorlardı bazı videolarda izledim Arkadaşlar, gerek yok harddisk de dinlensin yani sürekli çalışmasına gerek yok. Kullanılmadığında 10 dakika sonra harddisk kapanıyor bu. Yani sürekli harddisk'i çalıştıran bir manası yok. İnsanlar ne yaptığını bilmeden millete ayar söylüyor. Bu kısımların en düşük ve en yüksek işlemci durumunu belirtiyorsunuz. Bu sadece oyun oynarken oluyor. Yani bir işlemci kullanılmaya başladığında oluyor. Benim tavsiyem bunu aslında yüzde %95 95'e çekersiniz en düşük işlemci durumu ee, sürekli yüzde kullanılmadığından kullanamadığından dolayı arada bir rahatlayabilir belki şeylerinizi düzeltebilir ee, droplarınızı evet droplarınızı düzeltebilir çünkü kötü işlemcilerde her zaman %100 yüzde kesinlikle drop gelir eski bilgisayarlardan biliyorum ayrıca bir rezerv bunu yüzde %95 95'e falan çekerseniz sizin için daha iyi olur. Ee, bu AMD maksimum performansı için Eğer AMD tabii. İptal diyeceğim. İşte hani çok da kötü değil. Yüzde yüzde kullanabilir. Evet sisteme geri dönelim. Depolama. Burada akıllı depolama diye bir şey var. gereksiz gördüğü uygulamaları siliyor galiba. Boş. E, otomatik olarak boşaltın. Geçici dosyaları siliyor. Şu, şu, şu geçici dosyaları falan siliyor işte. Kullanmadıktan bir süre sonra. Ee, bunu açarsanız sizin için... Daha mı iyi olur? Düşüneyim mi? Yani, Kullanım durumunuza var ama açarsanız bilgisayarınız ferahlar. Çöp dosya kalmaz. Ama çok yanlışlıkla bir şeyleri siliyorsanız falan sıkıntı çıkarabilir. Evet devam edelim. Yakın paylaşım. Kapatın bunu. Gerek yok. Kullanacağınızı hiç düşünmem Çok görevli e, burayı ellemeyelim. Buraya kalsın. Etkinleştirme Windowsunuz etkindeyse buradan etkinleştiriyorsunuz. Ee, bazı insanlar para vermeden e, CMD yoluyla etkinleştiriyor. KMS Pico yoluyla etkinleştiriyor. Bunlar sıkıntı işlemler arkadaşlar. Yapmayın bence. Parasını verin 10-15 lira K satılıyordu. Onlardan alabilirsiniz eğer hala 10-15 liraya satılıyorsa. Yani bilgisayarın güvenliği için diyorum. Belki de sıkıntı çıkarmayacak. Kurtarma, bu bizim az önce yaptığımız şey, yani ilk başta yaptığımız işlem, bilgisayarınızı geri yükleme işlemi, ayarları yeniden yüklüyor bu. Sorun gider kısmına geçiyoruz, uzak masaüstü ve bu bilgisayarda göster. Bu zaten bende kapalıymış, uzak masaüstünü kapatın, çünkü başkasıyla hiç uğraşmayacağız. Pano, bunu da kapatın arkadaşlar, kapatın. Evet, devam edin. Kiselleştirme. Bazı insanlar arka planı renkli yapmayı seviyor ki ben de seviyorum çünkü arka planı kim istersen güzel ol olsun istemez misiniz yani herkes ister bence ama yapacak bir şey yok renkli şeyler yani renmiyor. Mesela bu dosya büyük muhtemel 5-10 MB fazladan 5-10 MB renmiyor. Eğer bilirseniz acayip rezalesse kapatacaksınız yani tek, re tek renk yapacaksınız yapacak bir şey yok. Evet o şeyde kasıyorsa. Uygulamalar. Burada uygulamalar ve özelliklere gidelim. Burada kullanmadığınız ne varsa silin. Ee, yer açılsın bilgisayarınızda. Kullanmadığınız her şeyi silebilirsiniz. Serben'in kullanmadığım bir şey var mı? Oyun hizmetleri kaldırmıyormuş. People kaldırmıyordur büyük ihtimalle. Salak salak uygulamalar var de. Yani bir aldan kulunun bile kullanmayacağı uygulamalar Tövbe Hesaplara gidelim Burada bir şey yok. Zamanla değil. Burada da bir şey yok. Var mı yoksa? Yok. Tamam. Oyuna gelelim Burası Game DVR'a giriyor. Game DVR'ı Şu kısımdan kapatabiliyorsunuz. Benim Attığım Uygulama ve dosyalardan. Begedik de DVR DVR2 Bu kısımdan kapatabilirsiniz. Ama Buradan da kapatın. Ne olur ne olmaz. Oyun modu bu tartışmalı bir konu gene. Bazı oyunlarda FPS arttırıyor diyor. Bazı oyunlarda FPS düşürüyor diyor. Ben test etmedim. Gerek de duymadım. Açık kalsın dedim. Çok düşmüyordur ama e, deneyin siz. Test edin. Açık deneyin. Kapalı da deneyin. Evet erişilebilirlikte de bir şey yok. Buralar genel olarak FPS etkilemez. Gizlilik gibi güvendik. İşte burası umurumuzda değil diğer. Evet genele girelim. Hepsini kapatın Konuşma gerek yok Mürekkep oluşturma yazılımını kapatın Bir dakika lan buraya. Kapa, kapat kapat Kapatın Tamam böyle geri bildirim kapatın Kapatın hepsini kapatın Ayalar bu şekilde olsun Etkinlik geçmişi kapatın silin hatta direkt Temizleyin Kapattıktan sonra arama izinleri buraya ellemeye gerek yok Burada da sıkıntı çıkaracak. Windowslar ama burada kalsın. Ee, bu ayarlar, işte mikrofon falan demiştim ya. biz Windows 11 diye bir uygulama vardı. Ox'un burası. Buradan erişim verip vermediğini ayarlayabiliyorsunuz. Bak, ben çoğu şeyi kapadım. Mikrofon dışında bakın, mikrofon her şey açık. Bakalım, arama kaydı, arama geçmiş. Bunları kapatın, gereksiz şeyleri kapatın. Mikrofon açık olsa yeter. Bir de belgeler vardı galiba. Belgeler açık olması lazım. Başka... Evet belgeler ve mikrofonlar açık olsa yeterli olur. Bundan başka ayarımız yok Windows kısmında da. Evet bu son ayara geçmeden önce şu şeyleri göstereyim. Şunu Benim gibi bunlar DVR'ı kapatıyor. Bunları kesinlikle açın, çalıştırın yönetici olarak. Yönetçi olarak çalıştıramıyormuşsun. Neyse açın siz bunu. <gülüyor> açın arkadaşlar açın kapatın diye bir yere. Hiçbir işe yaramıyor. Bu da full screen fix. Ee, bazı oyunlarda tam ekran olarak başlamıyor. Hatta ben de açayım bunu. Aynı sorunla bulundayım. Bazı oyunlar tam ekran Kaydetmenize rağmen, ayarları yapmanıza rağmen başlamıyor. Onu çözüyor. Buradaki hepsini açabilirsiniz. Windows 11 kısmında çok bir işlemi kapatma. Şimdi bu, bu ayar da biraz tartışmalı, önemli bir ayar. Çok yüksek FPS arttırmaz ama kötü bilgisayarlarda özellikle çok işinize yarar diye düşünüyorum çünkü... Multitasking yani çoklu işlemi kapatıyor, çoklu işlemdirin ne oluyor? İşte arkada oyun açıkken video izliyorsunuz falan, ondan sonra Spotify açık, müzik dinliyorsunuz aynı anda video çekiyorsunuz bunu böyle çok birden fazla işlem yapıyorsunuz bilgisayarda işlemci kendini parçalara ayırıyor yani e, işlem önceliği parçalarına ayırıyor oyun arka planda kalıyor mesela onu kapatıyor bir şeye odaklanıyor genel olarak Onda daha yüksek performans veriyor e, bu sizin işinize yarar kötü bilgisayarar arkadaşlar ama bilgisayarınız ise bunu yapmanıza, açmanıza gerek yok hiç gerek yok Şimdi bu timer exit'e diye bir şey var, bu e, bu da çok FPS arttırmıyor ama kötü bilgisayarla arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Anakart ile bazı parçaların e, etkileşim süresini azaltıyor. Minimum Resolution miş Ey maşallah 16 saniye neredeyse. 16 saniyede gidiyormuş bilgiler artık. Yarım saniye içinde gidiyor, geliyor. FPS'inizi çok arttırmaz ama işinize yarar dediğim gibi. Evet, son adıma geçelim. Bu adım bilgi istiyor. Ya yani çok da bilgi istemiyor da. Bilmediğiniz işlere bulaşmayın çünkü bu bilgisayarın ekran kartını veya işlemcisini yakabilir. Isı değerlerine bakmanız lazım. Voltları test etmeniz lazım. Tek tek en düşük volta çekmeye çalışacaksınız çünkü. Yüksek volta ısınır. Bununla ilgili detaylı videolar var. Ben burada anlatmayayım. İstiyorsanız bunun videosunu da çekerim detaylı bir şekilde. Ama bugünlük bu kadar. Yapacağım, yapabileceğiniz her şeyi anlattım şu anlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.